Ben sürekli kötü bir şeyler olacak hissi taşıyorum. Bu düşünceler aklıma gelince kalbim çıkacakmışçasına taşikardi oluyorum. Yani kalp çarpıntısı oluyormuş. Her duyduğum kötü olayı günlerce düşünüyorum. Aynısı bana da olacakmış gibi geliyor. Doktora gittim, bunları anlatmadım. Çok derine girmedim. Kaygı bozukluğu teşhisi dedi. İlaç verdi. Ee, pek kullanmadım. Bağımlılık yapar diye endişe ettim. Bu arada herkesi azarlamak, terslemek hatta haykırmak istiyorum. Şimdi çalışan tüm memurları e, yandaş görüyor, öfke doluyorum. Arada bir kendimi tutamayıp tartıştığım insanlar oluyor. Sonra bunu da kafama takıyorum. Şarpıntı geliyor. KHK'lı bir hemşireyim diye e, yazmış bir izleyicimiz. Geçmiş olsun hem yani travmatik olaylar yaşamış KHK gibi ama diğer taraftan da çok bariz bir kaygı bozukluğu olduğu anlaşılıyor. Çarpıntısı oluyor. Kötü olaylar kendi başına gelecek diye endişe ediyor. Doktora gidiyor kaygı bozukluğu deniyor ama ilaçları kullanmıyor bağımlılık yapacak diye. Dolayısıyla çok tipik bir kaygı bozukluğu öyküsü. Kaygı hastaları birçok şeye kaygılanır, tedavi olarak verdiğiniz ilaçlardan da kaygılanır ve onları da kullanmazlar. Bu maalesef çok yaygın bir kaderdir. Bizim tedavilerimizi en çok terk eden hasta grubu, öyle akıl hastaları falan değildir. Çok önemli bir kısmı kaygı hastalarıdır ve bizzat ilaçlardan korktukları için tedavilerini sürdürmezler. En çok sorunları maalesef bu grupla yaşarız. Şimdi burada bu hemşire hanımında da bir kaygı bozukluğu olduğu çok açık, uzaktan tanı koyacak değiliz. Ama ona önerimiz mutlaka bir psikiyatriste gitsin veya online hizmet veren bir psikiyatristte olabilir. Bizde olabiliriz, başkası da olabilir. Mutlaka doğrudan psikiyatik tedavi almayı denesin. Yoksa e, bu bağımlık yapar düşüncesiyle ilaç kullanmamak başına büyük bir bela açar. Bu tedavileri sürdürmediği için hayatı boyunca kaygı içerisinde, tabiri uygunsa yuvarlanıp durur. Dolayısıyla. Ona tedavi olmayı öneriyorum. KHK'lı olmak vesaire de buna mani değil. Ee, herkes tedavisi olacak. KHK'lıysak, kalp hastasıysak gidip kalbimizi anjiyo yaptırıyoruz değil mi? Yani yaptırmıyor değiliz. Ya ben aslında KHK'lıyım o yüzden kalp hastası oldum falan demiyoruz. Ee, burada da kaygı bozukluğu var ve tedavisi yapılacak.